Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir dolandırıcılık videosu ile karşınızdayız. Ama arada bir fark var çünkü bu kez dolandırıcımızın adı Web Tekno. <gülüyor> adamlar gidip adımızda bir e-ticari sitesi açmışlar. Baya giriyorsunuz, Web Tekno yazıyor, bilmem ne yazıyor. Hakkımızda da biz varız, her yerde biz varız. Instagram'da, YouTube'da falan reklam falan veriyor bu adamlar baya baya. Ve bizim adımızda insanları dolandırmaya çalışıyorlar. Bugün hem adalet önünde hem de sizin önünüzde onları kendi ağımıza düşüreceğiz. Şimdi hemen yalandan üretilmiş olan Web Tekno Store'umuzu bir açalım. Direkt adamlar mesela birkaç tane geçiyor ve hemen burada çıkıyorlar. Bak adamlar girişe bak bak efekt falan koymuşlar görüyor musunuz? Burada bayağı bizim logomuz var. Bak Facebook'a tıkladım, Web Tekno sayfası açılıyor. Instagram'a tıklıyorum, Web Tekno açılıyor. YouTube'a tıklıyorum, Web Tekno açılıyor. Yani deli gibi gerçekten adamlar bizmişiz gibi takılıyorlar. Hakkımızdayı bakalım bile. Web Tekno 2003 yılında İzmir tarafından geldi. Bayağı bizim adamlar ofisin fotoğrafını koymuşlar tabii vardır internette de. Kafa topu var. Burada bizim kendi iPhone videolarımız var. Hayat kurtaran bilgilerimiz. Her şeyimiz var. İletişime giriyoruz. Ben kendimle iletişime geçeceğim eğer bunları arasam. Ya bizim Koray'ın adı var. Bizim proje sorumluluğumuz. Her şeyimiz ya yani birebir isimlerimizi almışlar. Hukuk danışmanımıza kadar. Ama zaten onunla tanışacaklar bir süre sonra. Burası kesinlikle bize ait değil. Yani sırf adında web tekno olduğu için bize güvendiğiniz için gidip bunlardan hiçbir şey almayın. Sakın almayın. Çünkü bizde hiçbir alakası yok. Zaten biz bunun yargı önünde hesabını soracağız. Bir isterseniz bunlardan bir alışveriş yapalım bakalım siz nasıl işliyor? Ben bunlara 15 bin lira falan para vermek istemiyorum sırf biz dolandıracaklar diye. Yani Allah sizi kahretmesin gerçekten güzel liste yapmışlar. Bir tek şu logoyu görüyorsunuz. Aşırı çakma bir logo yapmışlar. Ama ya biri bir Ayşe çakmış bizden utanmayı. Hemen şimdi bunlardan bir alışveriş yapalım. Kulaklık var, mesela notbook soğutucular var. Bu arada yani dolandırıcı olduklarını zaten biz biliyoruz çünkü biz değiliz. Gidip bunlara çok bir para da kaptırmak istemiyorum. Şöyle mesela bir frisbee 14 cm fan notebook soğutucu. Bize yaramaz ki o. Webtekno bunları mı satıyorsun? Webtekno bitmiş gerçekten ya bu arada bunları satıyorsanız. Monopoly satıyorlar. Ben bu süpürgeye çok aklım takılıyor. Ben bu süpürgeyi istiyorum. Şimdi bir üye olma ekranı var. Hemen buraya bir üye olalım. Süpürgeyi istiyorum abi. 13 müşteri değerlendirmesi. Aa! Çok kullanışlı, yıllardır kullanıyoruz. 18 Nisan 2022. Bu kaç aydır var bu site ya? Annem için aldım, ben zaten yıllardır kullanıyorum, çok da memnunum. Diğer pahalı ürünlere göre gaykunaşı çekiş gücü ideal. Gerçekten adama yorum yorum yazdırmışlar ya, şaka gibi. Burada bakın çok ilginç bir ibare var. Tüketici koruma kanunu kapsamında sitemizden almış olduğunuz ürünleri 30 gün içinde koşulsuz şartı ziyade edebilirsiniz. Tüketici koruma kanununda böyle bir şey yok bunu biliyorsunuz değil mi? Şimdi ben burada ödemeye geç dedim. Banka havalisi EFT ödemelerinde uygulan %5 indirim hakkım 17 liraymış, Allah razı olsun. Şu ben buraya sahte bilgilerimizi giriyorum arkadaşlar. Bakalım nereye kadar gidecek? Evet ücretsiz gönderim varmış. Hemen bir onayla diyorum. Bakalım ne olacak? Ek notlar yok. Sevkat adresiyle aynı, aynen öyle. Evet, burada şimdi ilgi yere geldik. Banka havalesine gönderirsem %5 indirim ama bana bir havale bilgisi vermiyor. Payfix dijital cüzdan diyor. Yani burada Payfix aracılığıyla ödeyebiliyorum ama yine bana bilgi vermiyor. Bunun Payfix'e tabii ki bir alakası olmadığını biliyoruz. Bitcoin veya kripto para yöntemiyle diyor. Biz havale ödeyelim, Defendi bize bilgisini versin eğer verebiliyorsa. Şöyle okudum, onaylıyorum dedik her zamanki gibi artık neyimizi aldılarsa. Şimdi çok ilginç bir şey olacak. Bak şimdi, hiçbir şey ödemedim ha. Evet, siparişim alındı şu an. Neye göre alındı, kime göre alındı Burada da şöyle, bilgi ibaresi var, aramıza hoş geldiniz ve artık siz de Web Store ailesinin bir üyesisiniz. Çünkü YouTube'da biz bir aileyiz durumu, her zaman da bildiğiniz gibi. Sipariş ve destek ekibimiz vermiş olduğunuz siparişin stok durumunu kontrol ettikten sonra, yani elimde var mı diye bakacakmış, ödeme bilgileri için sizlere ulaşacaktır. Ödemenizi yapana kadar siparişiniz ödeme bekleniyor durumunda olacaktır. Ödemenizi yaptıktan sonra siparişinizin en kısa süre kargoya verilecek falan filan. Ben bu yüzden bilinçli olarak sahip olduğumuz bir numarayı verdim çünkü bizle iletişime geçeceklermiş eğer ellerinde varsa diye. Şu faturaya bakar mısınız? Adam bana sanki fatura kesiyormuş gibi gösteriyor ama baya adresi falan bizim ofisin adresi yani. Ben kendi kendime hani şey var ya böyle birbirini gösteren Spiderman'ler var ya tam şu an bu durumdayız yani burada. WhatsApp iletişim hattı varmış 7.24. Yani mail geldi siparişiniz alındı diye. Bilgisayarda bir türlü WhatsApp web açılmadı. Bu yüzden ben de telefondan aynı yere tıklamayı denedim ve Web Tekno Store şu an önümüzde açılmış durumda. Hemen şey yazalım bir merhaba. O anında cevap. sizlere nasıl yardımcı olabiliriz falan filan. Şimdi burada biraz salay yatıyorum tamam mı? Ee, dedim ki havale için bilgi gelmedi. Ürün bana ulaştıktan sonra mı yatıracağım dedim. Yatıracağım parayı. Bora çevirmiş oldu gitti. Gel lan buraya. Merhabalar efendim. Kontrol edebilmek adına sipariş numaranızı iletir misiniz? Var mı benim sipariş numaram? 14914. Evet efendim doğrudur. Merdan abi sen misin? Satışları videocular mı yapıyor? Siparişiniz başarılı işlemin alınmıştır. Ödeme bekleniyor aşamasındadır. Ödeme gerçekleşmesinden sonra hazırlanıyor aşamasına geçecektir. Ondan sonra verilen siparişler sonraki iş gün. Tamam. Diğer şeylerden verilen siparişler maksimum 2 iş gün içinde teslimat adresine ulaşır. Hadi lan 30 gün içinde falan filan. Ve bana banka bilgilerini atmış şu an göndereceğiz parasını. Merak etmesin. Zaten kazandığı son para olacak büyük ihtimalle. Ve Merdan abi sen misin demem mi? <gülüyor> YouTube içerik ekibi farklı efendim. Biz ofis ve online mağaza ekibiyiz. Bizim bir de ofis ekibimiz varmış kanka birimiz olmaya. Şimdi ben kendi adımda para gönderemiyorum çünkü adımı görünürlerse biz olduğumuzu anlarlar. O yüzden bizim kameraman arkadaşımız Mavi'den bir 331 TL 55 kuruş rica ediyorum. Şu an Mami parayı gönderiyor arkadaşlar. Ben de tamam gönderiyorum abi ne zaman gelir ürün dedim. Teşekkür ederim efendim Allah. Neyse ben bu dolandırıcılık videolarında farkındaysanız sinirleniyorum biraz arkadaşlar. Yani işin hani biraz eğlencesindeyiz tamam da. Oha diyor ki bugün ödeme onayı yapıldığında yarın mesai bitmeden adresinize ulaşmış olur. Yarın sabah kargoya verecek akşam bana gelecek. Okey ben, ben uygun bana uygun. Şimdi dekontumuzu gönderdik, gönderdim abileyim. Tep tekmeyi çok seviyoruz bu arada. Koray abi'ye selamlar kolay gelsin. Evet adam son mesajımı gördü kolay gelsin. Değişimi de gördü <gülüyor> ve çıktı gitti insan bir teşekkür eder hayvan. Nasıl bir kargo şirketiyle ile çalışıyorlar bilmiyoruz ama yarın akşama kadar elinizde olur dediler. Şimdi biz bekliyoruz bakalım. Gelse de gelmese de zaten bu iş mahkemede bitecek çünkü bizim adamızı kullanıyorlar. O yüzden şu an beklememizin tek sebebi paramızı mı alıyorlar sadece yoksa gerçekten en azından bir ürün gönderiyorlar mı? Bunu görmek istiyoruz. Şimdi geçelim bakalım ürünümüz gelmiş mi? Evet bir sonraki güne geçtik ve tahmin edeceğiniz üzere tabii ki kargomuz gelmedi. Bizden parayı aldılar, yarın gelir dediler ve gelmedi. Herhangi bir mesaj da gelmedi hani kargoya verilince falan bilgi gelir diye. Hiçbir şey yok elimizde. Bu arada dünkü mesajımıza sonra cevap vermişler. Ee, Koray abimize selamını mutlaka ileteceğim demiş. Sağ olsun. Benim ürün gelmedi. Bu arada çevrim Yani herhalde baya alışveriş yapmaya çalışan var. Umarım bir şey kaybetmiyorsunuzdur burada. Aramayı bir deneyeyim acaba? Nasıl olur? Sesli arama diyeyim. Bakalım açacak mı? Gelmeyecek mi? Vallahi yazıyorum hala ama hiçbir şekilde cevap vermiyorlar. Dedim ki siz de mi dolandırıcı oldunuz dedim. Buna bile alınmadı adam. Bir de aradım üstüne. Hatta şöyle bir üçüncü aramayı da yapalım. Ama açmıyorlar. Yani adam paramızı aldı ve... Aha, aramayı reddetti. En azından şu an bir tepki verdi. Bir daha arayacağım. Bir daha arayacağım. Taciz edeceğim. Cevap verene kadar taciz edeceğim. Reddet anam. reddet anam. Bak yine reddetti. Yine reddetti. Cevabı bir, bir daha ararız. Problem yok. 350 lira mal almışsın sonuçta. Web Tekno bitmiş gerçekten. Şuna bak. Bir telefonumuz bile açmıyor. Bir de görüntülü arayalım. Belki bir tipini görürüz kayıtlar altında. Miss. Ben de kendime göstereyim. Aç lan telefonu. Açsa telefonu çok iyi olmaz mı? Aç telefonu. Allah'ın aşkına aç ya. Reddetti. Spam diyoruz arkadaşlar. Yüce bir bir ben. Şey var ya var ya alo alo. <gülüyor> Alo. Alo? Telefonda kendisiyle konuşan Polat Alemdar gibi. Engelledi. Gözümün önünde engele düştüm. Abi, boton gitti. Tamam, şöyle yapalım. Bir normalden arayalım. Bakalım buradan da engellemiş miyiz? Görüyor musun? Adam aldı parayı, engelledi bizi ya. Çalıyor, evet. Normalden çalıyor. Aç, eski web tekno olsa dolandırıcı kendisi olur. Döner kendini dolandırır. Sonra dolandırıldığı yerden dönüp kendine mahkemeye verir, hapis yatar ve de çıkardı. Son bir kere daha arayalım. Buraya kadar geldiyseniz arkadaşlar hiç merak etmeyin. Bundan sonra daha çok eğleneceğiz. Hiç merak etmeyin. Aradığınız şu anda ulaşılamıyor. Targeniz üzerinden mesaj bırakmak için bir tuşlayın. Hizmet dahil 2 lira 50 kuruştur. Tuşlayın. Web tekno bitmiş. Şimdi bizim bir sonraki durağımız tabii ki avukatımızın yanı olacak. Bu adamlar hakkında şikayetçi olacağız. Çünkü hem bizi dolandırdılar, paramızı aldılar hem de Web Tekno'nun adını kullanıyorlar. Gelin bir avukatımızın yanına geçelim bakalım neler yapabiliriz. Arkadaşlar günlerden geldik 31 Ağustos'a. Az önce izlediğiniz kısmı biz aslında 28 Ağustos'ta çekmiştik ve biz bu aşamaları aslında sizinle birlikte videoda çekecektik ama şöyle bir durum oldu. Birçok insan bize mesaj attı. Sizden çok fazla mail aldık ve kişisel hesaplarımıza da mesajlar geldi. Abi dolandırılıyoruz bu. Siz misiniz? Web Tekno niye böyle bir şey yapıyor diye. Biz de artık aksiyon almak gerektiğini düşündük. Bunu video dışında yapmak zorunda kaldık ve bu yüzden de geldik davamızı açtık. İş tamamen artık hukuka kaldı. Biz zaten davayı açıp resmi hesaplarımızdan bizimle alakası yoktur paylaşım yaptığımız andan itibaren bu web sitesi ortadan yok oldu arkadaşlar. Eğer abi benim de başıma böyle bir şey geldi hani web tekno store bana da böyle bir zarar verdi diyorsanız lütfen bunu bize şikayet et webtekno.com adresinden mail atın elinizdeki görsellerle. Hem bize yardımcı olmuş olursunuz hem de biz de elimizden geldiğince size yardımcı oluruz. Bu işlenen suç yasalarda nitelikli dolandırıcılık olarak geçiyor arkadaşlar. Ve 3 ila 10 yıl arasında bir hapis cezası var. Biz elimizden geldiğince bu kişilerin en ağır cezayı alması için uğraşacağız. Umarım ki bu durum bir daha başımıza gelmeyecek. Şimdilik durum bu arkadaşlar. Gerekli güncellemeleri size zaten elimize geldikçe ulaştırıyor oluruz. Bu videoda buraya kadar diyelim. Umarım bu durumdan bir zarar görmemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.